Drift oyunu denince aklınıza, hayır hayır bu da çok efsane ama abi şu oyun drift oyununun kralıdır. Ver lan yani, ver lan ver lan. Aklıma şimdi ne geldi biliyor musunuz? Bu oyunu direksiyon setiyle oynamak. O. Çok güzel bir fikir ama bilin bakalım ne eksik? Direksiyon setim yok. Ama bilin bakalım neyimiz var? Harika drift yapan kollarım var. O. Ve cici kuşum var. senin ara olsun mikrofona koy. Herkese salam. Bu kuşun Neler söylediğine inanamayacaksınız. Öpücük atıyor. Cici kuş diyor. Oo, bunu demezse zaten bir kuş. O kuşu al balkondan fırlat. Bak bir kuş cici kuş diyemiyorsa yaşamasının bir mantığı yoktur. <gülüyor> diyor. Daha sonra ıslık çalıyor. <gülüyor> Hadi oğlum göster ellerini lan. Masar edirem. Kameraları görünce heyecanlandı. Neyse neyse biz konumuza dönelim. Cici kuş birazdan videonun ortasında müdahale eder zaten. Bu oyunu biliyorsunuz değil mi? Yani... Şşş. Hey dostum videom... Bu oyun Android oyunlarının atasıdır. Bak Subway Surf, Hill Climbing, Doctor Driving. Şşş. Bu oyunlar Android'un atasıdır. Şşş. O yüzden hepinizden şu an çok önemli bir şey istiyorum 5 saniyelik bir saygı duruşu ardından şiirimizi okuması için 5B sınıfından Jado'yu TÜRSÜ'ye davet ediyorum. Bugün 23 Nisan Hill Climping, Dr.Driving'de doluyor insan. Bu benim oyunlar klasörüm. Klasörde ilk gözünüze çarpan. Dolor driving diyor kuş bak. Oğlum o gördü kenarda. Kuş gördü sen görmedin ya. Dem dem dem dem dem dem dem. Oo oo oo oo oo. Yanı verdim Abi şu arabanın güzelliği peki. <gülüyor> Yani bu arabayı modelleyen mühendis kör oldu. Zan zan zan! Aaaa! Hooo! Çek canım! Oyuna hiç güncelleme getirmemişler. Bu adam hala aynı şekilde üzülüyor. No! No! No! Ooooo! Ooooo! Oh no! Oğlum orada zombimi öldürüyor mu tecel... Şöyle daha dikkatli oynayacağım. Yani klavyeden keşke döndürme iyi olsa bak. Çok yavaş dönüyor klavyeden. Ooohh great man. U atacağız tamam. İzle baba. U atmak bizim işimiz. Çektim. At. Hangi ninja dövüşü? At. Ya. Bağırıyorum ya. kusura bakma kuş Oğlum zaten üst komşu babama şikayete gitmiş. Bak çok küfür ediyor diye. Bundan sonra küfür etmeyeceğim. Öyle bir insanım. Ne yapıyorlar ya ya ya? Ya, Verdiğim yani devam. Oh, baba bu oyunun kralı mı bu adam? Çek çek çek çek çek. Good ne alaka oğlum? perfect Lan oğlum Bur Buraya nasıl girecek ya? Gerçek hayatta da parkı fark etmeyi hiç sevmem ya. Bak baba şimdi ehliyet kursunda bana öğrettiler. Şöyle geri, şöyle geri alıyorsun ehliyet kursunda öğrettiler. Anneanne ama drift ustalık alanımız tabii şöyle gözüm kapalı gözümü kapattım bak yakaladıysan gözü izle o zaman izle gözüm kapalı Rocket değil bir şey ver zıngk çak çak çak hoppala ne great ne great'i buna perfect desen az kalır şu makası izle zıngk zıngk zıngk abim abisinin amına kamera açısını değiştirmek istiyorum bu da çok yukarıdan bu güzel Arabada 10'la gidiyor herhalde koyayım Hoop Verdik yani Oğlum nin... Dur Hoop Basit Bu ne perfekti kardeş basit bir yandı Makasları izle zınk Hoop Zınk Tamam kontrol bende Döndür döndür döndür döndür İzle abi izle abi izle abi izledim mi izledim mi Hoop şöyle Oo. Hopala adamın anasını Hopala temiz temiz temiz. Peki şu arabanın önden dönmem yok mu? Çekil. Abi hayaller hayatlar ya. Abi şimdi temiz bir dönüş yapacağım. Bak hop temiz. Döndür tamam bak temiz. Yana gerek yok. Şimdi bir temiz daha geliyor. <gülüyor> Oğlum nereye gidiyon döndür ağzını Şimdi bir temiz daha geliyor Her şey eskiden güzeldi bu oyun eskiden on numaraydı şimdi Böyle oyunun geleceğini ge- Daha fazla oyun videosu için inşallah kanal iyice gelişirse Daha fazla oyun videosu atacağım Böyle ooo oh. kuşun sizlere söyleyeceği bir şey var Göt amrem